Son günlerde Tesla ilgili konuşulan tek şey var. Fiyat indirimleri. Tesla hakikaten fiyatları geçen yılın son aylarından itibaren çok sert düşürdü. Önce Çin'de başladı bu, sonra Amerika'ya sıçradı. Yeni yılla beraber Amerika'daki fiyatlar iyice delirmiş durumda. Bir de bunun üzerine çok sıkı vergi teşvikleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin araç başına 7500 dolara kadar vergi indirimleri tanımlandı. Tesla araçlar bayağı ucuzladı. Dün gördüğüm bir videoda Tesla'nın fiyatını Toyota Camry ile kıyaslayanlar var. Artık yaklaştı diyorlar. Hani işin içerisinde biraz da yakıt tasarrufu, bakım onların masraflarının daha düşük olması gibi koyunca Tesla'dan artık Toyota Camry ile rekabet edebiliyor. Peki ne yapmaya çalışıyor Elon Musk? Bazıları diyor ki, talep çok daraldı o yüzden mecbur kaldı bunları yapmaya. Bazıları diyor ki, hayır bu bir stratejik hareket ve Tesla büyük bir oyunun peşinde. Ben büyük oyunun peşinde olduğunu düşünenler dedim ama biliyorsunuz ben Tesla yatırımcısıyım. O yüzden anlattıklarımı dinleyin ama kendi açmanızı kendiniz yapın ve unutmayın bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama eğer haklıysam tarihi bir dönüm noktasındayız ve Tesla bambaşka bir oyuncu olmaya doğru evriliyor. İlginizi çektiyse anlatmaya başlıyorum. Tesla'nın küçük SUV'si model Y'nin long range yani uzun menzilli aracın fiyatı 66 bin dolardan 45 bin dolara inmiş unutmayın bunun üzerine bile 7.500 dolarlık vergi teşbihi var. Tesla'nın giriş seviyesi aracı olan model 3 real wheel drive yani arkadan ilişte araçta ise fiyat 47 bin dolardan 37 bin dolara inmiş bunun üzerine 7.500 dolar vergi teşbihine koyunca aracın fiyatı ilk defa tarihte 30 bin doların altına gelmiş oluyor. Tesla bu kadar fiyat indirimine rağmen kar marjını koruyabilir mi? Muhtemelen bir miktar kar marjı kaybı olacak ama bazı hesaplamalar bize şunu gösteriyor. Geçen sene adım adım devreye alınmaya başlanan Berlin ve Texas fabrikalarına tam kapasite Tesla yeni ulaşıyor. Buralarda tam kapasite ulaştıkça maliyetlerin geriye doğru gideceği ve kar marjları yüzde %100. İşte bazı analistler diyorlar ki burayı tam hesabını bilemiyoruz ama buradaki verim farklıları Tesla'nın fiyat düşürmeden doğan kar marjı kayıplarının bir bölümü telafi edebilir. Bir başka analiz de bize şunu gösteriyor. Tesla'nın ham madde girişlerini, ciddi maliyet avantajları var gibi. Çünkü dünyada deflasyonist bir yapıya girdik. Uzun süredir MPA fiyatları geriye doğru gidiyor. Yine analistler diyorlar ki bunlar da Tesla ya olunu yansıyacaktır. Bir de tabii bundan üzerine Tesla'nın yazılım satma ihtimali de var. Çünkü otonom sürüş yazılımını 15 bin dolar ekstra bir fiyatla satıyor. Tabii bu ucuz arabalarda yüzde kaçı bu yazılımı alır onu bilemeyiz. Ama oradan da bir avantaj geliyor olabilir. Bunların üzerine son bir mesele daha var. Onunla ilgili ileride detaylı video yapacağım. Tesla bir yandan da büyük bataryalar satmaya başladı. Ve buradaki kapasiteyle oldukça artırmış durumda yine burada da kar marjına katkı bu çeyrekte de çok değilse de önümüzdeki çeyreklerde yoğun şekilde gelecek ve böyle Tesla artık sadece otomobillerden gelen kar'a mahkum kalmayacak, batarya satışlarından da kar edecek görüş de var. Tabii bu görüşlerin matematiğini yapmak çok zor, bir sürü farklı analiz gördüm ama şunu söyleyebiliriz, Tesla fiyatlarda yarattığı düşme kadar kar marjlarına kayıp yaşamayacak. Ek olarak şu anda yansıyan grafiğin tipi biraz bozuk ama basitçe anlatayım size, bu bize Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021 yılında ara fiyatlarının nerelere oturduğunu gösteriyor sıfır kilometre araçlardan bahsediyorum altta fiyatlar var sıfır dolarla 140 bin dolar arasında gidiyor gördüğünüz gibi 100 bin dolar üzerindeki pazar neredeyse yok gibi küçücük pazarlar bunlar Tesla'nın araçlarının çok büyük bölümünün oturduğu pazar geçen seneye kadar 100 bin dolarla 60 bin dolar arasında düşen yerde burası da oldukça küçük bir pazar 60 bin dolarla 40 bin dolar arasında pazar büyüyor 40 bin doların altta inince pazar birdenbire çıldırıyor neler var orada mesela Toyota Corolla gibi araçlar var. Pazarın büyük bölümü burada. Tesla eğer 40 bin doların altında doğru sarkarsa bir anda pazarı genişliyor. Biz buna girişimcilik dilinde toplam erişilebilir pazar diyoruz. Çünkü 100 bin dolarlık bir aracın varsa bu pazarda erişmen mümkün değil ama fiyatın buraya inerse erişilebilir pazarın bir anda büyümeye başlıyor. Mesela ben önce bahsetmiştik Model Y Long Range'de epey bir fiyat indirimi var diye. Buradan görebildiğimiz kadarıyla erişilebilir pazarı Model Y'nin bir anda 2,5 kat artmış durumda. Model 3 RWD'de ise erişilebilir pazar 3 kattan fazla arttı. Yani eskiden Model Y'yi Tesla pazarın %10'unun altında bir bölümü ancak satabilirken şimdi de %15'lerine kadar ulaşmış durumda. Buna karşı Model 3 de eskiden pazarın %10'larında Tesla kendi yer bulabilirken şu anda %20'si Tesla için bir pazar ulaşmış durumda. Yar yani daha fazla insan daha ekonomik bir şekilde bu araçları alabilir hale geliyorlar. Bunun yaratacağı pazar genişlemesi müthiş. Bu durumda karmaşık bir matematiği çözmemiz gerekiyor. Tesla fiyatları indirdi, kâr marjları biraz geriledi, süper gerilememiş olabilir diye bir mantığını anlattım ama bir yandan dev hacim artışları var. Bu hacim artışlarından gelecek ekstra kar bu zararları telafi edebilir mi? Bence edebilir. Ama daha önemli bir etki daha var. Tesla bu sayede araç parkını müthiş büyütecek gibi gözüküyor. Otomobil sektöründeki enteresan kriter ölçektir. Eğer otomobilde ölçeklenebilirseniz çok kuvvetli hale gelirsiniz. Bu hem sıfır araç satışları için geçerli, hem ikinci el hem hizmetler için geçerli. Tesla Diyor ki ben öyle bir ölçekleneceğim ki araçlarımın üretim adetlerini geçen yıl 1 milyon 300 bin civarında araç sattılar. Bu yıl 2 milyona çıkaracağım. Otomobil sektöründe bir modelin Kümünatif üretim adetini her ikiye katladığınızda bir araç başına düşen maliyet %15 civarında düşer. Neden? Daha verimli tedarik zincir yönetimi, öğrenme, daha verimli süreç yönetimleri bütün bunlar bu maliyet avantajını yaratır. Daha evvel Ford T bunları yaşamıştı. Tarihi bir araçtır biliyorsunuz ve uzun yıllar dünyanın en hızlı büyüyen, en karlı şirketi oldu. Ömür boyu sürdürülemez bu çünkü modelleri yenilemeniz gerekiyor. E, rekabet de var bir yandan ama size uzunca bir süre ciddi bir avantaj sağlayabiliyor. Şu anda Tesla işte bu kapıları zorluyor ve bunu elindeki araç parkıyla ama elindeki araç parkının ötesinde şeyler var Ilan baskın şapkasından çıkaracağı tavşanlar arasında. En önemlisi uzun zamandır konuşulan 3. Platform Tesla. 3. Platform Tesla'da ne oldu, neye benzediğiyle ilgili açıklamalar bu yıl Mart ayındaki hissedarlar toplantısında açıklanacak. Ama Tesla orada 180 yani 240-250 kilometre civarı menzili olan bir aracı 25 bin dolarlar civarına işte 20-21 bin eurolar civarına satmayı hedeflediğini söylüyor. Bu durumda kıyametler kopar. Mesela şu anda Avrupa'da Renault ZOE'nin 220-230 bin menzili araçları 30 bin euronun üzerine satılıyor. Tesla bunu 18000 bin, bin euro 25 bin dolar dilimine oturacağını düşünüyor. Baktığımız Amerika Birleşik Devletleri'ne 25 bin dolar şurası buradan dikey bir eğri çıkarttığımızda pazarın %50'sine 60'a satabileceği bir araca sahip olmuş olacak. Başka hiçbir elektrik araç üretisi burada değil. Sadece Çinli BYD var. Fakat BYD'nin kar marjları çok düşük. Onu gideceği alan biraz kısıtlı. Üstelik de BYD Amerika Birleşik Devletleri'ne giremiyor çünkü bu biraz önce bahsettiğim vergi indirimleri sadece Amerika'da üretilen araçlar için geçerli. O nedenle en azından Amerika pazarında kafası rahat. Zaten Çin'de mücadele ediyorlar. Şimdi kafamızı iyi toplayalım. Burada büyük bir devrimin eşiğindeyiz. Bunun finansal sonuçlarını şu anda öngörmek zor. Eğer kar maaşlarında çok sert düşmeler olursa Tesla hissesi bunda sert cezalandırır. Ama kar marjları bir yerde tutunup toplam kârlık yükseliyorsa hatta düşmemesi bile yeterli ve bu yüksek volümler elde ediliyorsa o zaman Tesla'nın hissesi uçak demektir. Çünkü bu bize Tesla'nın 2030 yılı için öngördüğü 20 milyon araca ulaşabileceğini gösterir. Şu anda dünyada 75 milyon civarında araç satılıyor. 20 milyon araç demek dünya otomobil pazarının %30'una yakın pazar payı demek. Tabii bunlar böyle gerçekleşecek mi bilmek çok zor. Sadece şunu söyleyebilirim ama. BYD dışında bu ölçeklenmeyle başa çıkabilecek hiç kimse yok şu anda. Volkswagen epey yatırım yaptı, Ford epey yatırım yaptı ama adetleri bunların çok çok çok altında. Şu anda Tesla ve BYD'nin üretim adetlerinin toplamı ki geçen yıla baktığımızda ikisinin toplamı 2.400.000 civarı araç ediyor. Dünyadaki diğer bütün elektrikli otobüs üreticilerinden fazla neredeyse. O yüzden bu ikisi ana oyuncular burada. Diğer oyuncular da koşa koşa buraya gelmeliler. Buradan şunu anlamanız lazım. O daha iyi bir etikli araç çıkartmış. Onun çok hoş, modernmiş Bu çok şıkmış. Bundan hiçbir önemi yok. Çünkü ölçeklenen bu işi kazandı. Şu anda borsa analistlerinin büyük bölümü bunları konuşmuyorlar. Ondan tek baktığı şey fiyatlar düştü o halde Tesla ölüyor. Fakat gel şu an bir şey de oldu. Hem Çin'deki fiyat indirim duyurularında hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sert fiyat indirim duyurularında hisse Pazar açılmadan önce sert düştü, pazar açılınca kendine geldi. Yani bir kısım yatırımcı en azından Tesla'nın oynadığı oyunu anlamaya çalışıyor. Evet, bugün anlatmak istediklerim buydu. Hakikaten bütün bu gürültün içerisinde zaman zaman olaylara stratejik bakabilmemiz gerekiyor. Ve stratejik baktığımızda ben Tesla'nın tarihinde hiç olmadığı kadar kuvvetli bir yere doğru gittiğini, evrildiğini görüyorum. Ama bu tabii benim görüşüm. Sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya onlarla bombalayın. Burada yeni bir haberim var. Yeni bir YouTube kanalı daha açtım. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Bu YouTube kanalında kişisel gelişim, strateji, iş hayatıyla ilgili kitap özetleri paylaşacağım. Veriminizi artırmaya çalışacağım. gelişimize yardımcı olmaya çalışacağım. Daha stratejik düşünmeniz için harika içerikler paylaşacağım. Lütfen oraya da gelin. Linkini yukarıya bir aşağıya bırakıyorum. Hemen abone olun. O kanalı şöyle bir hızlıca büyütelim. Daha fazla insan kitap özetleriyle, kitap yorumlarıyla hayata, iş hayata daha doğru bakmayı öğrensin.